Merhabalar arkadaşlar bugün e, sizlerle evet, WordPress nedir ve neden kullanılır konusu hakkında e, kursumuzun e, bu ikinci videosuyla devam ediyoruz. Evet, bugün arkadaşlar WordPress nedir ve neden kullanılır e, bu konuda ki öğrenmemiz gereken bilgileri öğreneceğiz. Şimdi. Arkadaşlar WordPress, internet dünyasında popüler olan bir e, web sitesi kurma platformudur. Nasıl yazılıyor arkadaşlar? WordPress değil mi? Neymiş? İnternet dünyasında popüler olan bir web sitesi yapma platformu. Ayrıca dünyadaki sitelerin e, %40'ından fazlasının en son duyduğuma göre e, WordPress ile yapıldığını bilmekteyiz. Hatta bunun için e, sizinle şurada bir yapay zeka e, platform olan ChatGPT'ye soralım. E, dünyadaki sitelerin yüzde kaçı e, yapılmak yapılmaktaymış, yapılıyormuş ve benzeri? E, bunları öğrenelim birazdan. Şimdi herkes tarafından kullanılabilecek kadar kolay ve aynı zamanda güçlü bir platform olan WordPress. Site, site oluşturmak istiyorsak, istiyorsak e, bizim için yani, en iyi kaynak WordPress diyebiliriz. Peki. Şimdi WordPress nedir dediğimizde, açık kaynaklı bir e, CMS, yani Content Management System içerik yönetim sistemi. Nedir arkadaşlar içerik yönetimi sistemi? Şimdi diyelim ki bizim içeriklerimiz var veya içerikler üretiyoruz. Bu içeriklerimizi yayınlayabileceğimiz bir platformdur. Şimdi bu içerikler bir kurumsal web sitesinin içeriği de olabilir. Bir blog sitesinin içerikleri de olabilir. İşte bir kurs sitesinin içeriği de olabilir. Bir e sitesinin içeriği de olabilir. Biz bu içerikleri en güzel şekilde yayınlayabiliyoruz. Wordpress'te. Şimdi yazalım. Çetçik bit diye soralım. Yapar zeka platformu. Dünyadaki sitelerin yüzde kaçı Wordpress bile oluşturulmuş dur. Şuradan e, 4 seçmeliyiz ki çünkü daha daha e, Doğru bilgi alalım diye mi? Peki. Evet. Arkadaşlar sonra bir web sitesi için bir web sitesi oluşturmak için ihtiyacımız olan tüm özellikler, tüm temel özellikleri bize WordPress sunuyor. WordPress'in bir diğer avantajı geliştiriciler tarafından sürekli olarak güncellenmesi ve genişletilebilmesidir. Ne demek arkadaşlar? Ee, şudur. WordPress açık kaynak kodlu bir yazılımdır. Yani kapalı bir e, sistem değildir. O nedenle e, geliştiriciler tarafından sürekli yeni özellikler katılmaktadır. ChatGPT bize 2021 itibariyle WordPress'in dünya çapındaki tüm web sitelerinin yaklaşık %40'ını oluşturduğunu tahmin ediyor diyor. Ancak bu oranın zaman içerisinde değişebileceğini unutmamamızı, mücel istatistikler ve resmi e, için resmi WordPress web sitesi ve web teknoloji istatistikleri sağlayan diğer kaynaklara başvurabileceğimizi söylüyor. Büyük bir ihtimalle WordPress'in yaygınlığı %40'ı da geçmiş durumda. Yani neredeyse dünya, dünyadaki tüm web sitelerin yani 10 milyara yakın insanın e, insanların yani bu yaptığı dünyadaki tüm web sitelerin yarısına yakını WordPress ile yapılıyor. Peki. Şimdi Herhangi bir web sitesi projesi için özelleştirilmiş çözümler sunabilen milyonlarca eklentisi ve teması mevcut. Tema nedir arkadaşlar? Şablon. Eklenti de bize yazılım özelliği sağlayan e, değişik ihtiyaçlarımız için kullanabileceğimiz özellikler sağlayan bir e, şey. E, evet. Şimdi mesela diyelim ki burası bizim kurs sayfamız. E, burada bir e, Press isminde bir eklenti var. Ve bu eklenti sayesinde biz bu kursu oluşturabiliyoruz. Değil mi arkadaşlar? Evet. bakalım. Bu sayede biz bu kursu oluşturabiliyoruz. Mesela diyelim ki burada başka bir eklenti. Ben size bir eklenti örneği vereyim. Mesela sosyal paylaşım eklentisi vesaire olabilir. Peki. Şimdi arkadaşlar neden Wordpress kullanmalıyız? Ona gelelim. Evet. WordPress bir defa ücretsizdir. Yani isteyen herkes WordPress ile ücretsiz olarak web sitesi kurabilir. Şimdi e, burada ücretsiz, iki versiyonu da ücretsiz. Bir tanesi wordpress.com Arkadaşlar wordpress.com Daha doğrusu bir de wordpress.org Şimdi wordpress.com ee, alan adı olmayan veya e, olabilir de veya şöyle daha sonra sistemde bir alan adı satın alabilirsiniz. Ücretsiz bir e, platformdur. Mesela benim ücretsiz platformda oluşturduğum Onur Kalafat WordPress dediğimizde bakalım arkadaşlar. Bakın burası benim WordPress.com gördüğünüz gibi burada oluşturduğum şey e, ücretsiz web sitesi ee, bir de e, WordPress.org var arkadaşlar burası da e, kendi alan adımızı satın al, kendi alan satın aldığımız alan adını e, kurulum yaptığımız e, bir hosting e, aracılığıyla dünyaya sunumunu yapabileceğimiz ve WordPress buradan indirebileceğimiz bir platform. Artık buradan indirmemize gerek yok. CPanel, PleskPanel ve benzeri panellerden bunların kurulumları çok kolay bir şekilde yapılabilmekte. Peki arkadaşlar. Sonra kullanımı kolaydır. WordPress kullanımı oldukça kolay ve herkes tarafından anlaşılabilir bir platformdur. Evet, bunu kullandıkça çok daha kolay anlayacaksınız. Özelleştirilebilir. Wordpress'in binlerce teması, şablonu ve eklentisi vardır. Bu sayede web sitenizi özelleştirmek için birçok seçenek bize sunar. SEO dostudur. Çok güzel SEO, çok kolay SEO çalışılır. Bir dolu SEO eklentisi vardır. En e, iyileri used ve e, şöyle yazılıyor. diğer de rank meter arkadaşlar. Diğerleri de var. Onesio pek bunlardan daha önce çıkmış. Hatta o da var. Ee, sonra güvenlidir arkadaşlar. Bakın. WordPress güvenlidir. Ee, nasıl? Hemen şöyle diyeyim. Ben size. Ee, Sistemimizin sürekli olarak yedeklerini almalıyız. Ve e, parola korumalarımız güçlü olmalı. Birbirinden benzersiz olmalı. Yediği alınan ve parolası güçlü olan e, WordPress sitelere hiçbir şey zarar veremez. Özellikle yediğiniz varsa tekrar tekrar yedekten kurulumlar çok kolay bir şekilde yapılabilir. Peki, şimdi gelelim WordPress e, sistemimizi kurmaya nasıl başlayabiliriz? WordPress sistemimizi kurmaya e, bir web hosting sağlayıcımızı seçiyoruz. E, bunun için şöyle yapabiliriz ilk sayfalarda. E, şu trek şöyle yazar arkadaşlar ve hosting yazarız internete bakın şu reklamları geçeriz mesela bakarız ne çıkıyor natro çıktı organik sonuçta hosting contra çıktı godaddy çıktı turhost ihc hostinger güzelnet oda web simtelşel evet bunlara siz de e, tarayıcınızdan bir e, hosting yazarak ulaşabilirsiniz ki bunların hepsini kursumuzda göreceğiz domain adımızı seçeceğiz yani alan adımızı seçeceğiz domain yani alan adı arkadaşlar mesela nedir? E, ben geçenlerde satın aldığım bir domain onurkalafat.name.tr kaç şey satın aldım biliyor musunuz arkadaşlar? 9 liramı neydi? Şimdi 9 liraya bir paket cips bile alınamıyor ve bu yıllık fiyatı. Ben buraya CV'imi e, koyacağım diye. CV'mi koyacağım için. CV hazırlayacağım. CV sitesi. E, evet. O nedenle bu alan adını aldım. Sonra e, ihtiyaçlarımıza göre eklentiler diyebiliriz. Bir tam'a seçeceğiz. Web sitemizi tasarlayacağız. Evet. Değil mi arkadaşlar? Bu şekilde... Şimdi WordPress'i e, şeyden e, şu e, WordPress.org'dan indirip manuel olarak kurabileceğimiz gibi e, çok daha pratik yöntemler var. Artık bunlar her e, şeyde sunucunun sunduğu hizmetler arasında e, bu şekilde bensi kurmayı e, değişik şekillerde öğreteceğim. Eğer ki farklı bir kurulum e, yapmanız gerekiyorsa. Bana mutlaka videonun sonunda yorum olarak ya da kurs bölümünde orada bana telefon numaramdan ve değişik yöntemlerle ulaşıp bana bunu sorabilirsiniz. Peki. WordPress herkesin kullanabileceği güçlü bir web sitesi oluşturma platformudur dedik. Mücretsizdir, özelleştirilebilir, kullanımı kolay, SEO dostu. WordPress'in birçok avantajı vardır. Size bir web sitesi kurmak oluşturmak istiyorsanız WordPress bizim için en iyi tercih diyebiliriz. Arkadaşlar bakın. Kurumsal ticari yani e-ticaret blog her türlü web sitesi her çeşit web sitesi portfolyo sonra CV her şeyi WordPress ile hazırlayabiliyoruz. Arkadaşlar bakalım şuradan bundan sonraki dersimizdeki şeyimiz neymiş? Hemen bakalım şuradan. Bir sonraki konumuzda ne işleyeceğiz arkadaşlar? Ee, planımıza bir bakalım. Şuradan. Kursa genel bakış yapmıştık. WordPress nedir ve neden kullanılır bu dersi değiştirdik. WordPress.com ve WordPress.org arasındaki farklar. Onu da bu derste işledik arkadaşlar. Büyük bir ihtimalle bu konuyu geçeceğiz. Geçmeyebiliriz de onu da ayrıntılı olarak anlatabilirim. Ee, daha sonradan ne varmış bakalım. WordPress kurulumu ve ayarlar konusuyla devam edeceğiz. Arkadaşlar peki şurada 3 tane orayı açmıyor her neyse. Tamam. Peki arkadaşlar çok teşekkür ederim. Dinlediğiniz için. Bu ee, Görüşmek üzere. Çok iyi bakın kendinize. Bay bay.